Şimdi gene C sürekli aynı şey yapıyor, atıyor. Anladım. Oyunuyor. O da imor. Yahu üstüne Yardı geçti. Ne öyle imor? Dördü istiyor. İmor. Geldi. Sen gideceksin. Kaldı bir. Kaldı JD'si. JD'si ah, Vox Vox C D <R2> C. C D C voksi var. Bitten geldi C D buldu yans. buradan sonra dikkatli olmamız lazım imor. Arkalamayı deneyecek. Burada ayak seslerini daha almış olmalı. İmor, İMOR ACE aldı İMOR ACE aldı ve müthiş bir randı geride bıraktı ona 5 ile ilk yarıyı kapatıyoruz Harika Ne vurdu be <gülüyor> <gülüyor> Ya ağır çekimde bile müthiş dönmüş İMOR